Bu videoda bildiğimiz kadarıyla ilk olarak 1876 yılında James Garfield tarafından yapılan bir Pisagor Teoremi ispatını işleyeceğiz. İşin heyecan verici tarafı, ilginç olan kısmı şu ki, Garfield aslında profesyonel bir matematikçi değil. Onu daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. başkanı olarak tanıyoruz. 1880 senesinde seçimleri kazandı ve 1881'de başkan oldu. Psegore teoreminin ispatını yapışıysa 4 sene öncesine Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde yer aldığı döneme rastlıyor. Anlayacağınız geometriyle ilgilenen tek Amerikan başkanı Abraham Lincoln değilmiş. Garfield'ın farkına vardığı şey de şuydu. Diyelim ki bu B kenarı, bu A kenarı ve bu da dik üçgenimizin hipotenüsü olan C kenarı. Dik üçgeni olduğunda dik açı, dik açı işaretiyle şurada belirtelim. Garfield benzer bir üçgen yaratmak için bu üçgeni alıp döndürdü. Çizelim şimdi. Burası B kenarımız, A kenarıyla aynı doğrultu üzerinde ama birbirlerinin üzerine çıkmıyorlar. Burası B kenarının köşesi ve A kenarının köşesi dik bir açıyla birleşiyorlar. Son olarak bu da C kenarı. Şimdi ilk düşünmemiz gereken şey bu iki köşe arasındaki açı nedir? Bu gizemli açının derecesi nedir? Evet, akla bir şey geliyor, aklımıza bir şey geliyor ama acaba bu açının benzettiğimiz şey, benzettiğimiz açı olduğunu kanıtlayabiliyor muyuz? İlk üçgenimize bakalım. Bu dereceye teta diyelim. A ve C kenarlarının köşesindeki bu açı nedir? Teta ile bu açının toplamı 90 olmalı. Zira üçüncü açımız 90 derece. Yani 90 ve 90. Üçgenin iç açılarının toplamı olan 180'e eşitleniyor. Eğer bu iki açının toplamı 90 derece ise, o zaman bu açının derecesi de 90 eksi teta'dır. İkinci üçgeni ilkine eş olarak çizmiştik. O halde teta'ya eş düşen açı da teta kadar olacak. Buradaki açı da o zaman 90 eksi teta olacak. Ve şimdi bu teta, bu da 90 eksi teta ise buradaki açını olur? Hepsinin toplamının 180 derece ettiğini biliyoruz. Teta artı 90 eksi teta ve bizim bu gizemli bilinmeyen açımızı topladığımızda sonuç 180 dereceye eşit oluyor. Tetalar birbirini götürür. Teta eksi teta, 90 artı bu bilinmeyen açı eşittir 180. İki taraftan da 90 çıkaralım ve bu bilinmeyen gizemli açımızın 90 derece olduğunu bulduk. Evet, iyi iş çıkardık. Bu az sonra bizim işimize yarayacak. Artık bu açının 90 derece olduğundan eminiz. Yani bu bir dik açı. Şimdi de yamuk çizeceğiz. A kenarı aşağıdaki B kenarına paralel ve yandaki bu kenar da ikisini birleştiriyor. Şimdi A ve B kenarlarını diğer taraftan da birleştirelim bu yamuğun alanını farklı şekillerde bulabiliriz. Örneğin bunu sadece bir yamuk olarak alıp alanını bulabiliriz. Ama aynı zamanda bileşenlerinin alanlarının toplamı olarak da düşünebiliriz. Değil mi? Önce bir yamuk olarak düşünelim. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Yükseklik, yani burada a artı b'nin üst ve alt kenarların ortalaması ile çarpımı bize yamuğumuzun alanını verecek. Formül olarak yazarsak, a artı b çarpı 1 bölü 2 a artı b. Yani alanı bulmak için yaptığımız şey yükseklikle alt ve üst kenarların ortalamasını çarpmak. Peki aynı yamuğun alanını bileşenlerden yani bileşenlerin alanının toplamı olarak nasıl bulabiliriz? Bir de ona bakalım. İşleri doğru yaptığımız takdirde aynı sonuca varacağız. Peki bu bölgenin alanını başka ne şekilde bulabiliriz? Bu alanı 3 dik açılı üçgenin oluşturduğunu söyleyebiliriz. İki üçgenin de alanı a ve b'nin çarpımının yarısına eşit. Elimizde bunlardan da iki tane var. Değil mi? Öyleyse 2 ile çarpacağız. Yani a ve b'nin çarpımının yarısının 2 ile çarpımı hem alttaki hem de üstteki üçgenin alanını verecek. Şahane. Şimdi yeşille boyadığım bu daha büyük üçgenin alanı nedir? Elbette c çarpı c'nin yarısı. Yani bu kısmı, c çarpı c'nin yarısı ile toplayacağız. Şimdi bu işlemi biraz sadeleştirelim. Gerçi, daha şimdiden nereye gittiğini tahminen gördünüz. Şimdi burayı yeniden düzenleyelim. a artı b'nin karesinin yarısı. 1 bölü 2 ve 2 birbirini götürecek. ab yani a çarpı b artı 1 bölü 2, c kareye eşit olacak. Bu 1 bölü 2'leri pek sevmedim. Denklemin iki tarafında o yüzden 2 ile çarpalım. Bu 1 bölü 2'lerden kurtulalım. Sol tarafta sadece a artı b'nin karesi. Sağ tarafta da 2ab artı c kare kaldı. a artı b'nin karesi nedir? a kare artı 2ab artı b kare. Bu da 2ab artı c kareye eşitmiş. İki taraftaki iki AB'leri sadeleştirdiğimizde de geriye kalan denklem A kare artı B kare eşittir C kare yani Pisagor teoremi. Bu ispat için 20. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Garfield'a teşekkür borçlu olduğumuzu unutmayalım. Hoşçakalın.